O dönemi yaşayan erkekler, o dönemin hükümeti demir-çelik e, fabrikalarının kapatma pozisyonları vardı. Ve biz bir sürece girmiştik. E, İlyas Hoca ile İlyas Tüfekçi hocamızla birlikte e, o zamanki ulusal basına da her röportajımızda e, demir-çelik fabrikalarının kapatılmaması noktasında işçilerle omuz omuza verdiğimizi bizler sahada, onlarda bizim günlerde e, destekleyerek o süreci atlatmaya veya o süreci Karabük şehrinin kentinin cumhuriyet kentinin lehine çevirmeye çalışıyorduk. Bu da çok iyi bir birliktelik sağlamıştı. Bir işçilerin işçi abilerimizin kardeşlerimizin birlikte aileleriyle birlikte bir yaşam mücadelesi içerisine girmiştik ve bir uzun bir süreç bizi bu noktada ligin son haftasına Zeytinburnu maçına getirdi. Zeytinburnu maçı öncesi. Ee, çok ciddi bir şekilde ülke genelinde Karabük Kardemir e, Demir Çelik o döneminde demir çelik fabrikalarına e, Karabük çok ayrı bir sempatide oluştu. Herkesin hemen hemen Türkiye'deki her ilde, her ilçede futbolla ilgili her ortamda Karabük Spor'un kümede kalması noktası çok pozitif bir şekilde dile getiriliyordu. Ee, o zamanlar tabii çok e, bu kadar şey yoktu, medya yoktu, görsel bir medya yoktu, e, yapılan spor, kısıtlı spor programlarında da Karibik o çıkışı çok ciddi bir şekilde işçi mücadelesiyle birlikte, gemirçilik fabrikalarının kapatılmamasıyla birlikte paralel yürüyordu. E, köy takımı dendi, e, kasaba takımı dendi. Herkes görüyor işte bizim kasaba mı, şehir mi, ülke mi? Herkes gel görüyor. Içeri, gel. Gel. Gelsinler, izlesinler, kasaba mı, köy mü? Gelip kendileri karar versinler. Biz onlara da saygılıyız, onlara da teşekkür ediyoruz. Onlar da Karabük'e saygılı olsunlar. Hatta <gülüyor> ligdeki performansımız <gülüyor> işte Ligde bağlasam, posterini bağlasam, Durmaz denilen bir takımımız vardı. Ama bu süreç içinde e, taraftarıyla, sağ içindeki futbolcusuyla ve dışarıda çalışan, e, Kardemir'le çalışan, Kardemir'in ilçisiyle bütünleşen bir takımımız vardı. Hatta bu süreçte e, Kardemir'in kapatılma süreci de bu olayın içine e, e, eklendi. Takımın küme düşmesi, e, Kardemir'in kapatılması hepsi üst üste geldi. Ve bu süreç sonucunda işte takım izin göstermiş olduğu, takım göstermiş olduğu o mücadele ligin sonuna zeytinbudu maçına kadar devam ediyor. E, o maçın öncesi, tabii ben o maçı biraz da kaderci tarafla yaklaşacağım. E, çok ciddi idmanlarda, o maç öncesi idmanlarda sakatlıklar yaşadık. İşte Levent kardeşimin sakatlığı... Bu bizim için bir kaderdi herhalde. Ben o maçtan üç gün önce antrenmanda sakatlandım. Sakatlık sürecim de zaten o günün başlangıcıyla itibaren ters gitti, ters oldu. Bir sürü aksilik var ve antrenmana çıktığım süreçte bir el tıp oynarken yağıştı da ayağım kaydı, on tane arkadaşım üzerime atladı. Ayamdan bir ses geldi, herkes üstümden kalktı, kalkacağım diye bakıyorum, kalkamadım. Daha sonra beni burada soyunma adasına götürdüler, ayağıma buz tedavisi yapıyordum. Bu buz tedavisinden sonra direkt İstanbul'a gitmem söylendi ama ben hala bir umut içimde, Zeytinburnu maçında oynamayı bekliyorum. Evet. Çok ciddi bir şekilde, işleyin bir, bir çarkı. ...teklemesine neden oldu. Diğer arkadaşlarımız tabii ki ellerinden geleni yaptılar ama... ...olacağı varmış demek ki. Bugün daha böyle bir o dönemi yaşadığımızda... ...bu şeyin biraz da kaderimizde varsa yaşamak... ...onu yaşadık diye yorumluyorum ben. Ama o günkü atmosferi... ...maç öncesi şöyle anlatayım affetsin, atmosferi... ...yani itfaiyeler suluyordu seyircileri serinlemeleri için. Böyle bir atmosferde... Çocuklar, genç kızlar, yaşlılar, abilerimiz, amcalarımız, annelerimiz rengarenkti, yani inanılmaz bir renk cümleçü vardı ve herkes tıpkı ülke genelindeki destek gibi kalp burada atıyordu, yürek burada atıyordu. kamuza evet. Şampiyonluğu da evet. evet, evet. Bu Karabük gün onur savaşı Türkiye çapında kesinlikle bu maçı almalıyız. Yeneceğiz, kesinlikle yeneceğiz. Bunun hastası oldu kardeşim. Örüm var, dönmek yok. <gülüyor> sevgili Türkiye 1. liginde 1993-94 futbol sezonunun son karşılaşmasında Karabük'te Demirçelik Karabük Spor'la Zeydimur'un spor takımları karşı karşıya geliyorlar. Evet. Uzun bir lig maratonundan sonra özellikle 15 karşı, 15 karşılaşmada ilk yarıda oynanan bu karşılaşmalarda 1350 dakika mücadele verdi Demirçelik Karabük Spor. Bu 1350 dakikalık mücadelenin Sonucunda ancak 7 puan toplayabilen kırmızı maviller, otoriteler ve spor çevreleri tarafından düşülecek takım olarak ilan edilmişti. Ama ilerleyen dakikalarda, ilerleyen haftalarda hatta ikinci yarı geldiğinde Demir Çelik Spor'da büyük bir kan değişikliği gerçekleşti. Gerek futbolcularında, gerekse taraftarında, gerekse teknik heyetindeki oluşan inanç, ligde kalma mücadelesi için vermiş olduğu inançlı bu karşılaşmalar sonucunda Demirçelik Karabükspor artık ligin son karşılaşmasında ligde kalma umudunu yakaladı. Buna karşılık Zeytinburnu Spor takımı da bu karşılaşmadan umut bekliyor. Çünkü alacağı mağlubiyet onun da ligde düşeceğinin bir garantisi olacak. Ama buna rağmen Demirçelik Karabükspor ev sahibi takımı olma avantajını çok iyi kullanarak bu karşılaşmadan taraftarıyla birlikte mutlu sonla ayrılmak istiyor. Demirçelik Karabükspor geri kalan 1260 dakikada evet 1350 dakikada 7 puan toplayan kırmızı maviller, ikinci yarıda sergilediği futbolla 1260 dakikalık bölümde 20 puan topladılar. 21 puan topladılar sevgili seyirciler. İlk yarıda topladığı puanın 3 katı sayılacak kadar bir puan. Bu puan Demirçelik Karabik Spor'un ligde kalacağının birer göstergesi olacaktı. Ama buna karşılık Zeytin spor takımı ilk yarıyı 16 puanla bitirmiş. İkinci yarıda toplayabileceği puanlarla ligde kalma umudu varmış gibi gözüküyordu. Ama bir tek şey, şey vardı, Demirçelik Karabük bir fazlası vardı, o da inanç. Karşılaşmalara, taraflarıyla bütünleşmiş ve bu karşılaşmalardan topladığı galibiyette puanını 28'e çıkararak ligde kalma umudunu artırmasıydı Demirçelik Karabük Spor bir noktada Karabüklerin çıkış noktası haline geldi sevgili seyirciler. Evet bu çıkış noktası Karabükleri bütünleşti. Karabük'te Demirçelik Karabük Sporu olan sevgiyi artırdı. Bu sevginin sonucunda işte ligin son karşılaşmasında türbünde inanılması güç bir olaylar gerçekleşiyor. Bütün taraftar genci, çocuğu, hanımı, kızı, ailesi, büyüğü, bacısı hepsi birleştiler. Bir bütün halinde Demirçelik Karabük Sporu destekliyor. Bizim de karşılaşmayı anlattığımız bölümde artık boş yer kalmadı. Nefes alacak yer kalmadı Demirçelik Karabik Spor türbünlerinde. Basın türbünü, çekim yapılan türbün dahi adım atılacak bir hal yok sevgili seyirciler. Bütün kalpler bugün oynanacak olan Demirçelik Karabik Spor, Zeytinburnu Spor karşılaşmasında atıyor. işaretler. maz mücadeleye çok badireler atlatarak geldi. İsteseniz bir senarist senaryo yazdırmasını isteseniz Demirçelik Karabükspor'un bugünkü konumuna gelebileceğini hayal bile edemezdi. Evet kim derdi ki Demirçelik Karabükspor 7 puandan bugün 28 puana ulaşsın? Kim derdi ki Demirçelik Karabükspor ard arda deplasmandan galibiyet alarak 3 puan toplasın? Kim derdi ki Demirçelik Karabükspor'un artık ligde kalma umudunun son haftaya kalacaktı? Evet Senaristleri dahi şaşırtacak olan bu başarı işte bugün 1993-94 futbol sezonunda sevgili seyirciler 15 Mayıs 1994 tarihinde gerçekleşecek. Demir Çelik Karabük Spor bir oynanışta sahaya çıkıyor ve Zeytinburnu Spor karşısında alacağı galibiyetle dikte kalmanın sebegini yaşamaya çalışıyor. Tribünler biraz önce de söylediğim gibi tıklım tıklım dolu. Bütün taraftar Karabük Spor'un başarısından yana tezahürat yapıyor. seyirciler. Bu başarının mimarlarından teknik direktör İlyas Tüfekçi Demirçelik Karabük Spor taraftarları tarafından bağrına basılıyor. Bütün tribünlerden İlyas Tüfekçi'ye tezahüratlar devam ediyor şu anda. Gerek sağ içerisindeki ısım hareketlerini gerek tribünlerdeki İlyas Tüfekçi olan tezahüratı şu anda izliyorsunuz. Evet sevgili seyirciler, her iki takım da orta yuvarlığa geldiler ve sevgili seyirciler şu anda Demirçelik Karavik Sport futbol takımına taraftarlarından yoğun ilgi var, yoğun tezahürat var. Ne olur olsun, ne olur olsun işte, bugün herhangi bir gün olmasın, olsun işte mucize. Bekle tribül Mayıs'ın 15'inde, herhangi bir gün olmasın, olsun işte mucize.